Şimdi geçenlerde ben size bir tane eğitim yaptım. Yaptığım eğitimde size neden bahsettim? Neptün'ün açılarından şey, Neptünden bahsettim arkadaşlar. Neptün astrolojide, modern astrolojide kullanılan kolektif bir gezegen. Ve Neptün eskiden kadim astrolojide, klasik astrolojide kullanılmıyor arkadaşlar. Tamam mı? Bunun kullanılmıyor oluşunun da bazı sebepleri var. Ve mesela hafta 7 gündür. Dolayısıyla 7 gezegen e, kullanılır orada. Neden 7 gezegen kullanılır? Mesela bugünler arkadaşlar Cumartesi. Cumartesinin hangi gün? Satürn günü. Saturday'dir İngilizce. Saturday oradan gelir. Mesela Sunday güneş günüdür. Güneş e, pazar anlamında yani pazar günü Sunday. Mesela işte Monday pazartesi gündür. Moon day'den geliyor ay günü. Mesela hayatınız arkadaşlar bu şekilde hani... E, ne diyelim, miladi takvime göre değil de astrolojik takvime göre yaparsak, mesela toplantıları pazartesi günü yapmak. Mesela hep böyle global şirketler bu tarz şeyler yapar. Mesela falan, toplantıları genelde pazartesi günü. Çünkü o düşünme günüdür aslında, dinlenme günüdür. Böyle bir şey vardır. Daha çok atraksiyonlar pazar günü yapılsa daha iyi olur. İşte zaman içerisinde bu astrolojik güzel faydalar ne olmuş? Kaybolmuş kaybetmişler ki sizde o alanın e, şeylerinden böyle yararlanamayın da biz kendimiz yararlanalım filan arkadaşlar böyle bir şey yapmışlar bir şeyler olmuş çünkü e, astroloji bilgisi gün geçtikçe kayboluyor kayboldukça verimlilik yok oluyor niye verimlilik hocam şimdi arkadaşlar siz bir tarlaya ekiyorsunuz bir şeyi bunun ekim zamanı var biçim zamanı var neden? Hocam tarla ne kadar önemli? Çünkü hayatta kalmak için yemen içmen lazım. Yemek içmek de senin tarlaya ektiğinle ürününle alakalı bir şey. İşte o ürününü alabilmen için yem, yemen içmeni alabilmen için senin ekim biçim zamanlarını sulama zamanlarını bilmem lazım. E bunu nereden biliriz hocam? Bunun astrolojiyle ilkisine arkadaşlar bütün canlılık güneşe doğru yaşar. Güneş nereye gidiyorsa canlılık orada ne yapar? Sürdürür. Bazı bitkiler vardır gölgede yaşarlar. Bazı bitkiler vardır Güneşe doğru yaşarlar ama sistemden güneş çıkardığın zaman ne olur? Büyümez bitki. Fotosentez yapmaz. Bak bu çok önemli bir kelime mesela. Fotosentez. Değil mi? Fotosentez. Ne demek biliyor musunuz? Fotosentez. Foto ışın demek sentezde sentezlenmesi, sindirilmesi anlamına geliyor. Yani bitkiler ışık yiyorlarmış arkadaşlar. Işıktan besleniyorlarmış. Mesela karatay ne diyor? Güneş çıkacaksınız diyor değil mi? D vitamini alacaksınız diyor. İşte o D vitaminini nereden alacaksınız diyor. Güneşten alacaksınız. Demek ki insan güneş yiyebiliyormuş arkadaşlar. Buradan bunu çıkaracaksınız. Tabii bu biraz böyle kaba bir tabir oldu güneş yemek ama ee, bu işin realitesi böyle tamam mı? Şimdi arkadaşlar ee, işte bu astrolojik bilgi bu astrolojik bilgi gerçekten çok önemli bir bilgi. Bu finansal astroloji diye bir olay var ya. Finansal astroloji. Şimdi önceden tarlalarda ekiyorlardı, biçiyorlardı. Hayatlarını devam ediyorlardı. Çünkü para çok önemli değildi. Ne vardı? Senin ürünün çok sert, ürünün ise, hayatta kalabilme şartların senin ise, güzelse ne yapıyordun? E, sen rengindin. Ama şimdi ne oldu? Bir alım gücü diye bir kavram var. İşte o alım gücü parayla oldu. O ürünleri aldı, sattın, cebine para koydun. İşte finansal astrolojinin temeli arkadaşlar buna dayanıyor. Ve finansal astrolojinin temeli buna dayandığı için işte sizin kendi hayat ve yaşam döngülerinizde bu verimlik esaslarını kullandığınız zaman astrolojik döngileri biraz daha iyi olabiliyor. Tabii bunu herkes kullanamıyor. Ben mesela astrolog olduğum halde çok fazla böyle gelecek takip etmiyorum. Genelde anda yaşamayı tercih ederim. Ve e, yani çünkü bazen baktığım şeyler oluyor ve baktığım şeylere yani müdahale olamıyorsunuz yani. Diyorsunuz ki devalüasyon olacak. E tamam. Bir şey yapamıyorsun ki devalüasyonla ilgili zarar görmemen için paran olması lazım. Zaten paran varsa yine devalüasyon sana zarar vermiyor. Paran dolarda euro olur. Oo, seninki o, iyi olur. O senin için iyi Dolayısıyla da geleceği bilmek aslında onun için müdahale edebileceğiniz anlamına gelmiyor. Ve şunu söyleyeyim özellikle arkadaşım. Siz biz hepimiz tamam mı? Birçok insan. Dün bir sohbet yaptık bir arkadaşlar. Hepiniz seçtiğinizi zannediyorsunuz. İnsan güzü irade diye bir şey var hocam. Bizi güzü irademizle seçim yapıyoruz. Arkadaşlar birçoğunuz şartlara göre seçim yapıyor. Elinde bulunduğunuz, ilinizde bulunan önünüzdeki şartlara göre seçim yapıyorsunuz. Şartlara göre seçim yaparsanız siz seçmiş olmazsınız. Şartlar sizi o şeyi seçmeye itmiş olur. Siz seçiminizi çoktan yaptınız bile. Zaten şartlar size onu seçmeye ittiği için onu seçtiniz siz. Ama siz şartların sizi seçmeye ittiği şeyi değil de orada müdahale edip başka bir alana yönelebiliyor olmanız ya da seçimi bırakabiliyor olmanız sizin o alanda iradenizi kullanabiliyor olduğunuzu gösterir. Ve astrolojide doğum haritasına göre insanların iradelerini kullanma oranı vardır. İradesini kullanabilen insanlara yani iradesini kullanabilme yetkisi verilmiş insanların başlarına iş açma potansiyeli daha yüksektir. O yüzden o iradeyi çok düzgün ve doğru kullanmaları için onlara ne bileyim Satürn'e yani bir takım etkiler yapacak. Ve e, iradelerini az kullanan insanlar ise daha fazla teslimiyet duygusunda daha fazla sürüklenir ama yine evren yok bir, bir noktada yardımını sağlıyor. Peki hocam tamamen her şey mi kader? Hayır. Arkadaşlar kaderle aranızdaki bağı kadere yani başınıza gelecek şeylere müdahale ederek yapamazsınız. İnsan başına girecek şeyleri seçemez. Ancak insan başına girecek şeylere vereceği tepkileri seçer. Mesela diyelim ki bir boşanma süreciniz var ya da buna benzer bir şey var. Şimdi burada inatlaşıyorsunuz, tersleşiyorsunuz, cebelleşiyorsunuz ya da buna benzer bir şey yapıyorsunuz. Yani oturup sakince düşünüp ben ne yapıyorum, nereye gidiyorum, bu iş benim başıma ne açar, önceki durumu nedir, şimdiki durumu nedir, bu durumla ben ne kadar giderim ya da öteki durumla bunun muhasebesini Yapabiliyor olup inatla, inatla hırsla, ee, işte yok ben pişman olmamla, yok ben işte doğrusunu bilirimle ya giderseniz işin sonunda doğruyu yapan ve mutsuz kişi siz olabilirsiniz. İşte bunun gibi hayattaki birçok alanda, mesela diyelim ki birisi size sinirlendi ve bir şekilde küpürü bastı. Ya sen de ben de senin anana avradım derken ne olacak? Kavga edeceksin. Kavga etti mi ne olacak? İş karışacak. Bu yüzden, ya bu adam bana niye küfür ediyor kardeşim, derdin mi, deli misin, divane misin? Belki adam diyor ki, yok kardeşim ben sana demiyorum, öteki ne diyorum diyebilir. İşte oradaki farkındalık durumunuzu ne kadar arttırırsanız arkadaşlar, sizler için o kadar güzel ve keyifli olur. Bundan dolayı da e, zaten bu Ermiş'in burcu olmaz diye bir laf vardır. Çünkü Ermiş'in burcu olmayacağından değil, er, herkesin burcu var. Ermiş kendisini kabul duygusuna açmış bir insan aydadı olduğu için, Ucundan gelene de razıdır aslında. Ve o, o noktada gidecektir. Evet, değerli dostlar ve arkadaşlar. Şimdi, ee, sorularınızı sorun. Herkesin sorusunu cevaplayacağım. Tamam mı? Ben burada görüyorum. Sizi aşağıya yazıyorsunuz, bana burada geliyor. Sorunuzu da ekrana vererekten cevaplayacağım. Tamam mı? O yüzden böyle sorular sorun. Evet. Şimdi biraz bu Neptün'ün de açılarından size bahsedeyim. Ya hocam Neptün'ün açısını ne yapacağız? Bahsetmeyeyim mi? Ne yapalım arkadaşlar? Bahsederim mi? Şimdi Neptün neden önemli biliyor musunuz? Neptün iman demek. Direkt yani. İman demek. Yani sizin astrolojik göstergelerde ilhama masar olduğunuz alanı gösteriyor. Tabi ilhama masar olan e, bu alanlar tevehhüm alanları. Tevehhüm, vehimden geliyor tevehhüm. Vehim alanlarıdır. Ve sizler vehamete kapıldıkça vehim yani vehmetlikçe serhoş gibi olursunuz. Ve Neptün'ün olduğu alanlarda vehimler, bağımlılıklar, buna benzer alanlar çoktur. Neptün'ün arkadaşlar açısının en iyi olduğu yer Mars'tır. Mars'ta Neptün açısının trinesi çok iyidir. Neden? İnsanları iman iman kurtarıyor. İşte e, ya da işte hani hani mesela insanlar savaşa gittikleri zaman ne yaparlar? Allah din kitap iman gibi soyut kavramlar için e, ölürler, şehit olurlar. Tamam mı? İşte o dünya bir alandır ve kişilerin, milletlerin savaşı kazandıran şey onların imanlarıdır. O savaşı kazandıran şey imanları olduğu için o vehmetme, ta, e, tasavvur alanı, e, musabbir alanından geliyor. Yani sizin hayal aleminizden diyelim, hayal, hayal de demeyelim, hayal vehim çok şey oldu ama ilahi bir e, Vehim diyelim izleme. İşte o vehim, Merkürünüzle kare açığa sıkıntılar olur. Ticari hayatınızda, parayla ilgili alanlarınızda. Ve niye acaba Merkürünüz, Neptün'le kare geldiniz? kimi ne yaptığınız geçmişte ya da geçmiş hayatınızda dedeniz kimi dolandırdı? Ya buna benzer bir şeyler. Şimdi, arkadaşlar, bir de arkadaşlar Pluto diye bir gezegen var. Mesela birçok insan merak eder. Hocam bu medyumlar, şunlar bunlar ya da işte kalp gözü açık olanlar ya da işte böyle e, bilgi alanlar. Bunlar mesela harita kombinasyonu nasıl oluyor diye düşünenler var. Arkadaşlar bir insanın haritasında mesela Neptün, Plüton atmışlığı varsa bu kişiler bu şekildeki ilhama masardır. Mesela Eckhart Tolle iyi ben çok severim günümüzün ermişlerindendir Eckhart Tolle. Eckhart Tolle'un e, kitaplarını okuyunuz. Bir kere yetmez beş kere okuyunuz. Beş kere etmez, 8 kere okuyunuz. Sekiz kere etmez, dokuz kere okuyunuz. Eckhart Tolle, o kadar bence önemli bir zamanın alimlerinden diyebilirim. Şimdi hocam Müslüman değil belki adam. Nasıl zamanlar günlerine Önce oku ondan sonra beraber yapacağım. Ee, ve bence yani bayağı adam aşmış yani. İşte böyle yani onun harikasını bilmiyorum ama onu örnek olarak söyledim. Sizin bir takım medyum kabiliyetleriniz olmadığı hertanizdeki Neptün-Plüto açıları ile alakalıdır. Neptün-Plüto trinesi, Neptün-Plüto 60'ları olan kişiler e, bu tarz yeteneklere sahip insanlardır. Neptün ve Pluto ile oluşturduğu açılar arkadaşlar uzun yıllar boyunca sürer. Çünkü bunlar ağır gezegenler, geç hareket ediyorlar. Geç hareket ettikleri için de çok ciddi anlamda... E, Burç değiştirmeleri çok uzun sürüyor. Mesela işte 26 yıl sürüyor, 35 yıl sürüyor gibi bir zaman dilimi oluyor. O yüzden hani bir günde burç değiştirmiyorlar. Böyle 3 yılda bir derece ilerliyor mesela. Falan. O yüzden de bu açların arkadaşlar direğe dair anlattıkları söz konusu dönem boyunca dünyaya gelen nesil hakkında bize bilgi veriyor. O yüzden bunlara politik gezegen diyorlar. Yani bu 3 yılda bir derece değiştiğinde üç yılda binlerce insan dünyaya geldiği için o binlerce insan orada bir kolektif zihni oluşturuyor ve onlara dair bir toplumsal bir etki veriyor. Yani onlara o toplum yani o dönemde doğmuş toplumlara verilen bir etki oluyor. dolayısıyla bunlara neslisel, jenerasyon gezegen deniyor. Yani jenerasyon demek nesil gezegen yani o nesil. Mesela Pluto Oğlak nesli, Pluto Akrep nesli gibi. O nesil ne oluyor? 35 yıl boyunca doğanlar Pluto-Akrep jenerasyonu olarak, nesli olarak doğuyorlar. Verdikleri bilgiden daha, verdikleri bilgi bundan dolayı az, yani bireysel anlamda değerlendirilemiyor. Bununla birlikte arkadaşlar kişisel planetlerin açıları, işin içine girdiği zaman veya nesili ilgilendiren açı horoskobunda önemli bir konfigürasyonun bir parçası olduğu zaman daima bireysel bir anlam devreye giriyor. Çünkü, e, büyük gezegen, küçük gezegeni kapsar. Yani dışarıdan mesela işte Pluto e, Mars'ınıza kare yaparsa Pluto Mars'ı etkiler. Ama Mars Pluto'yu etkilemez arkadaşlar. Yani büyük olan küçük olanı etkiler. Tamam mı? Ve e, Neptün'e baktığımız zaman arketik arkadaşlar, mistik ve şaman. Hani dedik ya, imani noktalar mistik, spütüel alanı tam anlamıyla gösteriyor. E, yani bir de bu şeyin gölgesi var. E, Neptün'ün. Gölgesi de bağımlı yapar kişiye. Ayyaş yapar. Sarhoş yapar. Buna da dikkat etmek lazım. Gölgesine. Bu, bu karşılaştığımız zaman pozitif tarafları çözülme yapıyor. Yani bir alana çözüyor. Maddeden bağımsızlaştırıyor. Tamam mı? Sonra gizli yapıyor. Ondan sonra o girdiği alanı güçsüzleştiriyor. Niye güçsüzleştiriyor? Elle tutulabilir bir malzeme olmuyor. Özellikle para alanlarına girdiğin zaman çok dikkat etmek lazım. Ve Yine Neptün miskisizm, sibüterizm işte bu alanlar. Yine arkadaşlar gölge kısmına baktığımız zaman köklü değişimi ifade ediyor. Esrarengizliği ifade ediyor. Ve Neptün bazen göz kırpar. Sizi bir anda güç ve iktidar sahibi yapma potansiyeli vardır ama hayatınız boyunca göz kırpme Gibi konularda gölge tarafları var. Genel anlamda güç yapılarının çözülmesi, demoloji kullanılarak serbest bırakılan kitle akımları, sibütel güç anlamına geliyor. Uyumlu tarafı da, yani uyumlu açılar aldığında, özgün iyileştirme, ruhun güçleriyle irtibat haline geçme. Ruh derken sizin ruhunuz değil, yaratıcının ruhundan bahsediyor. İnsanda ruh yoktur arkadaşlar, insanda nefis vardır, tamam mı? Bakın bunu size söyleyeyim. Hani yok insanın ruhundan falan bahsediyorlar ya, Şimdi biz insanın ruhu olmadığını nereden biliyoruz? Kur'an'dan biliyoruz. Kur'an'da insanın ruhu olduğuna dair bir ifade yoktur. Ruh tamamen Allah'a ait bir emri ilahidir. Ve biz size ruhumuzdan üfledikler. Ruhumuzdan üfledik deyince sizin ruhunuz olmuş olmuyor. Yaratıcıya ait bir ruhu size üflendiği ifade ediyor. Çünkü siz bir nefis sahibisiniz. Evet, bu küçük bilgiyi verdikten sonra da nedir? Ruhun güçleriyle uyumlu Özgün iyileştirme güçlerinin geliştirilmesinde ve uygulanmasına duyarlı ve medyince yeteneklere sahiptir. Görünmeden başkalarını yönlendirebilir, derinlerden gelen güçlerden ilham alır. Derinlerden gelen böyle ekserliğimiz noktalar. Gerilimli açıklarında arkadaşlar sahiplik, sahte stüter öğretilerin ağına düşebilir. Derinleri, derinlere çeken güçlere direnmemek, dengesiz ve bağımlı uyuşturucu maddeleri ve insanlara e, kapılma tehlikesi içindedir arkaik güçlerin etkisi uğrayıp onlar tarafından sahiplenilebilir yani mecbur olursunuz kısaca. Gücünü kötüye kullanmaya kalkabilir veya bizzat gücün kurbanı olabilir. Arkadaşlar, e, Neptün mesela Kuzey Ay Düğümü uyumlu açısından yani olduğu zaman yaşam yolunda emin adımlarla yürür ve yaşamdaki görevlerinin üstesinden gelirken görünmeyen bir el tarafından yönlendirilir. Olgun bir süterlik yaşamda öncelikleri arasındadır. Yani kişi hayat amacını desteklemekte yaratıcıdan yardım alır. Yani o ilhamlarını dinlediği zaman o kişi hayat amacını bulmuş olur, diyor. Gerilimli açısına baktığımız zaman yaşamın öncelikleri, yaşamın öncelikleri hakkındaki düşünceleri bulanıktır. Yani kafasındaki hiyerarşi vardır ki yani hepinizin kafasında bir hiyerarşi var. Ne yapıyorsunuz? Önce diyoruz faturaları ödeyeceğim. Sonra işte kiramı ödeyeceğim. Sonra elektriğimi ödeyeceğim. Sonra bankaya borçlarımı ödeyeceğim. Sonra Ahmet'e, Mehmet'e borçlarımı ödeyeceğim gibi bir hiyerarşi vardır. Ama burada Neptün işte kare açı yaptığı zaman Merkür'e ya da ya boş ver. Hadi şuradan bir çorbacıya git. 75 lira bir çorba için diyebiliyorsunuz. İşte bu sizin o alandaki kafanızın bulanıklığını gösteriyor. Hayatının en önemli yönü konusunda duyguları uyuşmuştur. Önemli olan şeylerden kolayca uzaklaşabilir. Kandırılması kolaydırdır. Aynı zamanda hiçbir şeyi sonuna kadar götürememe birayet, istikrarla alakalı problemler geçiyor. Tüm amaçların sonunda bir hiçliğe dönüşmesi korkusunu taşıyor. Çünkü zaten hiçtir. Şimdi Mevlana bu hiç olma meselesi öyle kötü bir şeyde değil ayrıca. Mevlana'nın bir tane sözü var. Sen diyor benim diyor bu alemdeki Ünümü şanımı biliyor mu diyor. Ben diyor hiçim hiç diyor. Hiç olduğunuz zaman arkadaşlar sizin egonuz gider. Orada siz yoksanız Allah vardır. Yani egonuzun olmadığı yerde siz egoyu sıfırladığınızda Allah vardır. Dolayısıyla hiç oldun mu sen hiç ender hiçim der bir alim. İşte o, sen hiç ender hiç oldun mu kimse senin hakkından gelemez. Çünkü orada artık sen kendi benliğini tam anlamıyla Allah'a vermiş olursun. Ve o yani... Öyle bir durum ama o çok özel bir e, makam diyelim ki. Neptünün yükselenle açısına baktığımızda merhametli insan dış etkileri ve ruh hallerini hemen sezer son derece sezgisel, empatik, şefkatli, duyarlı, kırılgan bir insandır. Yaşam yolunda gizemli, bir kesinlikle ilerler ve daima kendisine yol gösterdiğini bir. Yükselen gerilimli açısı yani kare karşıta açısı olduğu zaman bulanıklık kendini kabul ettirmekte ve sınırlarını çizmekte zorlanır. Somut bir şekilde belli bir amaç uğrunda çaba göstermeyi bilmez. Kolaylıkla yönetebilir ve baştan çıkartılabilir. Gizli kapaklığa ve kandırmaya eğilimlidir. Şüpheli bir kişiliği vardır. Sık sık ayaklarının altındaki zemin kayıyormuş müşterilmesine kapılır. Genellikle dalgın ve külyalıdır. Hemen bağımlılık geliştirebilir. İşte yani hülyalı, mentollü kafa Neptün olayı arkadaşlar. Neptün'ün bir de Medium Coelie'den e, şey yapalım. Yani MC noktası, kariyer noktası ile uyumlu olduğu zaman yol gösterilen yol gösteren ya da yol gösterilen bir insan, iş seçiminde ve profesyonel yaşamında yol gösteren bir korunucu meleği olur. ilhamlı olur ve onun o iç sesi ilhamı ne yapar? Kişiyi üst mertebelere götürür. ...kendisi de başka insanlara belli etmeden yönlendirmesini bilir. Kibarlılıkla, şefkatle, hadi, hadi der ve güzelle de gider. Sanatsal ve tedavi edici mesleklere, aynı zamanda medya alanındaki işlere yakındır. Gerilim, yerinin açılarında arkadaşlar kurban rolü oynar. Çünkü Balık Burcu'nun e, yöneticisi olduğu için Nettin kurban rolü oynamaya çok yatkındır. Rolü derken hakikaten kurbanda olabilir. Yaşamda net bir amacı yoktur. Bulanıklık içinde amaçlarını bir bulur bir kaybeder veya yaşam yolunları özel iş hayatında aldanmaların, entrikaların veya başka mekanizmaların kurbanı olarak amaçsızla sürüklenebilir. Yani bu adam neylerle uğraşıyor ya böyle boş işlerle uğraşıyor falan diyebilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar Neptün'ün açılarından da böyle bahsetmiş ol.